Hadi rasyonel sayıları toplayalım. Rasyonel sayı. Rasyonel sayı dedim çünkü kitaplarda ismi bu şekilde geçiyor. Günlük hayatta rasyonel sayı yerine genelde kesir der geçeriz. Rasyonel sayı yok. Evet, birkaç örnek yapalım. Elimizde ilk olarak 3 bölü 7 artı 2 bölü 7 var. İşlem bu. Paydalardaki sayı aynı olduğundan sadece paydaki sayıları toplarız. Böylece paydamız 7. Ve payımız da 2 artı 3'ten 5 olur. Bu a örneği de şimdi hepsini çözeceğiz. c ile devam edelim. 5 bölü 16 artı 5 bölü 12. Bu sefer paydalar eşit değil. Bu kesirleri toplayabilmemiz için ortak bir payda bulmamız lazım. Ortak payda, iki paydanın herhangi bir ortak katı olabilir. Ama işlemi kolay yapmak için, kolaylaştırmak için ortak katların en küçüğünü bulalım. Peki, 16 ve 12'nin en küçük ortak katı nedir? 16 çarpı 2 diyelim. 32 eder ama bu olmadı değil mi? 32 12'ye bölünmez. 16 çarpı 3 48 eder ki bu işimize yarayabilir. Çünkü 48 aynı zamanda 12'nin 4 katıdır. Öyleyse 48'i ortak payda olarak kullanalım. 48 elde etmek için 16'yı 3 ile çarptık. Bu nedenle paydaki 5'i de 3 ile çarpmak zorundayız. Payı ve paydayı aynı sayıyla ile çarptığımız için kesrin değerini değiştirmemiş oluyoruz. 5 çarpı 3. 15 yapar. Bu kesirde de paydayı 48 yapmak için 12'yi 4 ile çarpıyoruz. 12'yi 4 ile çarptığımız için paydaki 5'i de yine 4 ile çarpmalıyız ki kesrin değeri değişmesin. 5 çarpı 4 de ne eder? 20 eder. Şimdi paydalarımız ortak. Toplama işleminde paydamız 48 olacakmış. Payımız ise 15 artı 20'den 35. Sadeleşiyorum diye bir kontrol edelim. 48, 5'e bölünmüyor. 7'ye de bölünmüyor. O zaman kesrin en sade hali 35 bölü 48'dir. Bu kadar. Şimdi de e'ye bakalım. 8 bölü 25 artı 7 bölü 10. Yine paydalar ortak değil. Bu sefer paydaların en küçük ortak katları 50. 25 çarpı 2, 50 eder. 50 çıkması için paydayı 2 ile çarptık. O zaman paydaki 8'i de 2 ile çarpalım. Kesir ne olacak? 16 bölü 50 olacak. Şimdi 7 bölü 10'un paydasını da 50 yapmalıyız. Bu nedenle ne yapacağız? Onu da 7'yi de 5 ile çarpmalıyız. Kesrimiz ne oldu? 35 bölü 50 oldu. Ve paydalarımız şimdi eşit. Artık kesirleri toplayabiliriz. 16 artı 35. 10 artı 35 olsaydı 45 olurdu. Bir 6 daha 51. Böylece kesirlerin toplamı 51 bölü 50 oldu. Şahane. Evet, g örneğine bakalım. G örneğini çözelim. Bu sefer elimizde 7 bölü 15 artı, ikincisini farklı renkte yazacağım, 2 bölü 9 var. Bu örnekte de yine paydalar farklı. Ortak paydayı bulalım. 9 ve 15'e bölünebilen en küçük sayı kaçtır? 15 çarpı 2 ile başlayalım. 30 eder ama 39'a bölünmez. 30 olmadı. 15 çarpı 3 desek 45 eder. 45, 9'un 5 katıdır. O zaman 45'i kullanabiliriz. 15 çarpı 3, 45. 7 çarpı 3, 21. Bu iki kesir denk. Artı paydamız bu kesirde de 45 olacak değil mi? 9'u 45 yapmak için 5 ile çarpmıştık. O zaman buradaki payımız da 2 çarpı 5'ten 10 yapar. 2 bölü 9 ile 10 bölü 45 aynı sayıdır. Ve şimdi paydalarımız eşit olduğuna göre işlemi yapabiliriz. Paydası 45 olan, ortak paydaları 45 olan iki kesri topluyoruz. 21 artı 10, 31 eder. Sonuç 31 bölü 45. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer bir problem çözelim. Bahar, Fatih ve Güneş dondurma almak için paralarını birleştiriyorlar. Çok güzel. Bahar en büyükleri olduğundan en fazla harçlığı o alıyor. Dondurmanın fiyatının o yüzden dondurmanın fiyatının 1 bölü 2'sini Bahar ödüyor. Bunu yazalım. Bahar toplam tutarın 1 bölü 2'sini ödüyor. Güneş ortanca olan bu nedenle paranın 1 bölü 3'ünü de Güneş veriyor. 1 bölü 3'ünü de Güneş verecek. Güneş de 1 bölü 3'ünü veriyor. Mavi olan da Güneş. Fatih en küçükleri, o yüzden yazık en az harçlığı Fatih alıyor ve o da 1 bölü 4'ünü ödeyecek dondurmanın. Fatih' de not edelim. Fatih 1 bölü 4'ünü veriyor. Ve topladıkları paranın dondurmaya yeteceğini düşünerek kasaya gidiyorlar ama KDV'yi unuttuklarını fark ediyorlar. Paraları yetmeyecek gibi duruyor. Ama ödemeyi yaparken, paralarının tam ödemeleri gereken tutar kadar olduğunu fark ediyorlar. Süper. O halde dondurmanın vergisi ne kadardır? Çok güzel soru. Evet, ne yapalım? 1 bölü 2, 1 bölü 3 ve 1 bölü 4'ü toplayalım, bakalım ne çıkacak? Toplama işlemini yapabilmek için tabii ne yapacağız? 2, 3 ve 4'ün ortak katı olan en küçük sayıyı bulmalıyız. En küçük ortak katını bulacağız. 2, 3 ve 4'ün. Bir düşünelim, 12 olabilir gibi gözüküyor bana. 12, 2'ye de, 3'e de, 4'e de bölünebilir. 1 bölü 2'yi 6 ile genişletiriz. 6 bölü 12 yaparız. 2 çarpı 6, 12. 1 çarpı 6, 6. Bu ikisi denk. 6, 12'nin 1 bölü 2'sidir. 12 ortak paydamız olduğuna göre, 3'ü 4'de çarpmalıyız değil mi? Bu durumda 1'i de 4 ile çarpmamız gerekiyor. 4 bölü 12 ile 1 bölü 3 aynı sayılardır. Aralarında bir fark yoktur. Ve ortak paydamız 12 olduğundan 1 bölü 4'e de aynı işlemleri uygulayalım. Paydadaki 4'ü ve paydaki 1'i 3 ile çarpalım. Böylece 3 bölü 12 elde ederiz. Şimdi toplayabiliriz. Toplayalım bakalım. 6 bölü 12 artı 4 bölü 12 artı 3 bölü 12. Paydamız ortak paydamız olacak, 12 olacak. Paylar toplamda ne diyormuş bakalım, 6 artı 4 artı 3 eşittir 13 olacak. Böylece toplamımız 13 bölü 12'ymiş. 13 bölü 12 bir bileşik kesirdir. Bileşik kesir. 13 bölü 12, 12 bölü 12 artı 1 bölü 12'ye eşittir. 12 bölü 12 de 1'e eşittir. Değil mi? 12 bölü 12, 1'dir. Öyleyse 13 bölü 12 kesri 1 ve 1 bölü 12'nin toplamına eşit. 1 ve 1 bölü 12'nin toplamı. O zaman Bahar, Fatih ve Güneş, dondurmanın fiyatının 1 tam 1 bölü 12'si kadar para toplamışlar, farkında olmadan. Sonra da dondurmanın fiyatının kaçta kaçının, kaçta kaçının vergi olarak eklendiği soruluyordu değil mi? Bu da toplamda ödemeleri gereken paraydı. Dondurmanın vergilendirilmemiş, vergi katılmamış fiyatı 1'miş. 1 bölü 12 ise eklenmiş vergiden miktarı. Bu durumda dondurmanın fiyatının 1 bölü 12 kadar vergi eklenmiş. Hepsi bu kadar.